Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş aşamasından itibaren etkinliğini oldukça göstermiş, sonra dünyanın önemli bir kısmında etkili olmuş Batı felsefesinin ara sokaklarında pragmatizmdeyiz. Daha da Batı'ya gitmiş oluyoruz böylelikle. Pratik sonuçlara yönelik düşünme temeli üzerine kurulmuş olan bir felsefe akımı demekten ziyade felsefelerin kıyasında faydacı bir yaklaşım sunmaya çalışan Başını William James'in çekmiş olduğu bir anlayış biçimi, yani Amerikanın ruhunun felsefesine doğru bir yolculuk yapıyoruz. Her ne kadar pragmayı iş olarak ele almış olmalarının yanında faydacılıkla bunu ibarelendirmeleri, aynı zamanda gerçek bir faydayı elde edip edemiyor muyuz, ona bakma zorunluluğunu doğuruyor bizim için. Eylem sonuçlarını değerlendirme süreci olarak da söylüyorlar bunu. Peki. Hayat ve hayatın yaşanan kısmına odaklanmışlarsa eğer hayat sadece yaşanmışlıklarla mı ölçülür bir ona bakmamız lazım. İyi bakmamız lazım çünkü William James'in kitabından hareketle yapacağız bunu şöyle söylüyor çünkü kitabın ön sözünde diyor insanın yokluğunu en çok çektiği şeyin inanç değil de eleştirel düşünce ve ihtiyattır. 1901 ve 1902 yıllarında Edinburgh'da verdiği konferanslardan oluşan bu eser, dönemin hakim paradigması olan rasyonelizmin dinsel olguları incelerken yetersizliğe düştüğü, bu sebepten dolayı da bu konuya dair yöntemsel bir değişikliğin elzem olduğu fikrinden yola çıkmışlar. Bakalım yola çıktıkları gibi sona ulaşabilmişler, ya da sona gitmek isteyenleri doğru bir şekilde yönlendirebilmişler mi? Hadi bakalım. Her ne kadar düşünce temelli hareket ediyorlarsa da, her düşüncenin referans almış olduğu bir imkanı unutmamak üzerine sürekli dine vurgu yapma mecburiyeti hissedilecek elbette. Yazarımız şöyle diyor. Kaba materyalizme sapmadan dini dikkate alan bir amperizm, Diğer yandan da olgular dünyasından kopuk olmayan ve dogmatizme düşmeyen bir rasyonelizm. Başka bir deyişle, katı zihinlilerle yumuşak zihinliler arasındaki çıkmaza alternatif teşkil edecek düşünce bir yandan insani bir değer olarak dini hesaba katmalı, diğer yandan da bilimsel yöntemi ve olguların yol göstericiliğini ihmal etmemelidir. Sizin istediğiniz felsefe yalnızca entelektüel soyutlama yetilerimize hitap etmekle yetinmemeli, aynı anda sonlu insan yaşamının gerçek dünyasıyla bazı direk bağlantılar kurabilmelidir." diyerek başlıyor yolculuğa. Ancak iman ile zihinsel bir fonksiyonun kıyasının mümkün olmadığı buradan gözden kaçırılmış oluyor. Zira, iman bir kabul, zihinse bu kabul ardından yaşanan süreçler için geçerli olma durumu değil mi? Bu iki durum için şöyle diyor. Teizmde tanrıya atfedilen rol, metalyalizmde maddeye atfedilir. Sonuç olarak bu iki yaklaşımın birinde olup biten her şeyin arkasında bir tanrı varsayılır. Diğerinde ise aynı olaylar madde üzerinden açıklanır. Arkada duranın tanrı mı yoksa madde mi olduğu sorusu pratik boyutta bir fark yaratmaz diyerek yazarımız tam da bizim söylediğimiz unsurun üzerine bir kıyas yaptığını açıkça beyan eder. Yazar bu kıyasın sonucunda teisler yani inançlılar için şu cümleyi kuruyor. Doğru düşünceler özümleyebildiklerimiz, geçerli kılabildiklerimiz, kanıtlarla destekleyebildiğimiz ve doğruluğunu ortaya koyabildiklerimizdir diyor. Peki, zihinsel olarak yaşanan sürecin amele dönüşmesi gerekmez mi ve amellerin esası, hakimiyeti olan imtihanı nasıl anlayabilir? Bu anlayışını şöyle dinlendiriyor yazalımız, tuhaf bir şekilde pragmatizm olarak adlandırılan düşünceyi bu iki talebe de cevap verebilecek bir felsefe olarak sunuyorum diyor. Rasyonalist düşüncelerde olduğu gibi, dinle barışık kalırken, Aynı anda da ampirist düşüncelerle olduğu gibi olgularla en zengin yakınlığı koruyabilir. Pragmatizm, bende uyandırdığı olumlu görüşün benzerini pek çoğunuzda oluşturabileceğini umut ediyorum. Elbette bir umut tur yola çıkılmıştır. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin temel felsefelerinden biri olmuştur ve yazar şöyle der. Umarım bu felsefeyi ihtiyaç duyduğunuz ara bulucu düşünme biçimi olarak görmenizde sizi yol gösterebilirim." der. İyi ama bu ara buluculukta rasyonalizm, bilginin kaynağının akıl olduğunu, metalyalizm ise bütün önermeler gözlem ve deneye dayalı bir anlayışın gerekliliğini sunar. Pragmatizmse şöyle der. Yaşayalım ve görelim. Peki yapılması gerekenler yani yarınlar henüz yaşanmamış olan deneyimler için Pragmatizmin duruşu ne olacaktır, günü geldiğinde düşünürüz. Günü gelene kadar yapılacak olan, yaşanacak olan nelerdir ve bunların önemi nedir dediğinizde, pragmatistler bu anlamda kitaba devam ederken göreceğimiz üzere her seferinde bir başka yön göstermek zorunda kalacaklar bize. Çünkü insan boş yere yaşayamaz. Pragmatizm ise bu boşluğu doldurmakta baya bir zorlanacak. Madem ki bir boşluk hasıl oldu, bu boşluk elbette ki en fazla inanç mekanizmaları üzerinden olacaktır ki, bunu çok net bilen ve gören yazarımız şöyle diyor. Pragmatizm, Tanrı'ya ilişkin araştırma sahasını genişletir, rasyonalizm mantığa ve semavi olana, amperizmde dış duyulara saplanır kalır bırakmad ise, bunların hepsini göz önüne alıp mantığın ya da duyuların peşinden gitmeyi en mütevazi ve kişisel deneyimleri dahi dikkate almak ister. Pratik neticeleri varsa mistik deneyimleri de bünyesine dahil eder. Tikel olguların kiripası içinde bulunma ihtimali olan bir tanrıyı dahi kabul eder diğer ve tabir caizse ne diyelim, yazarımız lütfeder. İyi ama. Burada referans almış olduğunuz üretim fabrikası neresidir? Eğer akıl diyorsanız tam olarak öyle değil. Sürekli kıyas mantığı ve deneyimler gerekiyor ve nasıl olacağına dair bir süreçse pragmatizm yolunda ifade edilmiyor. Duyuların peşinde giderken referans farklılığı doğal olarak bir çatışmayı doğuracaktır. Ve bu çatışmayı, farklılıkların çatışmasını örtmek adına sürekli bir referans üretmek zorunda kalacaktır insanoğlu. Din bir referanstır. Bunu referans almadığınızda kendinizce oluşturacağınız referanslar olma mecburiyeti en başta kendi içinizdeki çatışmayı doğuracaktır ki bugün Amerikan halkının kendi iç dünyasında yaşadığı ekseriyetli bu düşünceye sahip olanların yaşadığı ekseriyetli çatışma düzenini psikiyatrik ilaçlara duymuş olduğu ilgiyle yakinen irtibatlandırabiliriz. Elbette insanoğlu bir çözüm istiyor. Yazarımız pragmatizmin çözümüne dair bir işareti şöyle sunuyor. Teist olan, Tanrı'nın dünyayı nasıl yarattığını göstersin. Materialist olan da aynı derecede başarılı bir şekilde diyelim, dünyanın nasıl da bir takım kör fiziksel güçlerin ürünü olduğunu göstersin. Sonra da, pragmatist birinden bu teoriler arasında bir seçim yapması istensin. Dünya zaten tamamlanmamışsa bu kişi testini nasıl uygulayabilir? Ona göre kavramlar, deneyim seviyesine indirgenmesi, farklılıkları bize göstermesi gereken şeylerdir. Ama bu hipoteze göre artık hiçbir deneyim mümkün olmayıp görülmesi mümkün farklar da yoktur. İki teoride bütün neticelerini göstermiş olup benimsediğimiz hipoteze göre iki teori de aynıdır." diyor. Dolayısıyla pragmatist kişi, bu iki teorinin de kulağa farklı gelen isimlerine rağmen tam olarak aynı anlama geldiğini tartışmanın yalnızca sözel olduğunu söylemek zorundadır, der. Bambaşka bir açıdan bakalım meseleye. Deney dediğiniz şey aslında algısal manada bakılsa bir kudrettir. Elinize alacağınız bir tahta parçasının yanıp yanmadığını ölçebilmek, sizin elinizdeki cüz'i kudretle mümkün olabilir. Ama insan muhtaçtır. Yaratıcının varlığını bir deney ile kanıtlayamayacağını söylediğinde buna iman etmesiyle kanıtlamaya çabasına girmesinin aynı şey olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu noktada pragmatizm, insan, deney yapabilen küçük bir tanrı olduğunu iddia etmiş olur. Hatta bu iddiasını şu sözlerle netleştirir. Tanrı'yı bir hipotez olarak devreye dışı bırakır ve maddeyi tek sorumlu olarak alırsak ne kaybederiz der pragmatistler. Neden böyle bir dünyada daha fazla eylemsizlik ve kabalık olsun ki? Tanrı'nın mevcudiyeti ilk ve son olma niteliğine sahip deneyimi nasıl daha canlı ve zengin kılabilir ki? Peki bu durum karşısında şu oluşur. Eğer Tanrı bir hipotez olursa, İnsan yaşamı bir deney merkezi olur. Bugün insan bir deney aracı haline gelmedi mi bu yüzden? Bir deney aracı haline getirilmiş olan insanın bu serüvene pragmatizmin etkisinden de yararlanarak ya da zarar görerek geldiğini görüyoruz. Zira pragmatistler bu manada din için metafaziksel Kur'anlar dairesinde şu sözleriyle bizim söylememizi doğrulamış oluyorlar. Dinsel metafiziğe olan ilgimiz, somut geleceğimize dair kendimizi güvenlikten yoksun hissetmemiz ve daha üst bir güvenceye ihtiyaç duymamızdan ileri gelir. Eğer geçmiş ve şimdi tamamen iyi olsaydı, geleceğin onlara benzemesini kim arzu etmezdi? Kim özgür irade peşinde koşardı? Kim Huxley gibi şöyle demezdi? Bırakın bir saat gibi her gün şaşmaz bir şekilde doğruluğu göstermek için dolanıp durayım. Bundan daha fazla özgürlük istemem. Peki, hakikat uğrunda durmaksızın gayret özgürlüğü yoksa, zihin esaretinde bir imtihanın başladığını kim görebilir? Bunu görebilecek olan ancak dinin müntesipleri olacaktır. Ama bu dinin ne olduğunun ehemmiyeti de, tam da bu manada çıkar, bu manada pragmatistler şu beyanatlarıyla bizim sözümüze bir antitez ürettiklerini ifade ederken tam da bizim söyleyeceğimiz tencereye bir kapak olmaya çalışırlar, bakalım uyacak mı? Nasıl ki papayandaşları protestanlığı genelde anarşi ve karmaşadan ibaret gördüyse hiç yüfe yok ki ultra rasyonelistler de pragmatizme aynı şekilde göreceklerdir. Felsefi açıdan pragmatizm onlara düpetiz bir saçmalık gibi görünecektir. Ancak protestan ülkelerde hayat yine de yoluna devam ediyor ve hedeflerine erişiyor. Felsefi protestanlığın da benzer bir başarıdan geri kalmayacağını düşünüyorum der. İşte burada hakikat gayretinin bir hikmet gerektiği önemi ortaya çıkar. Pragmatizmde ise hikmet asla olamayacak olandır. Çünkü deneyimi ister. Olduğunda bakarız der. Ve protestanlığa vermiş olduğu hedef bu deneyler çerçevesinde ekonomik koşullarla ölçülür. Hayır hayır hiç de ekonomik koşullar değil demeye kalkarlarsa eğer yazarımız şöyle diyor bakın. Deneyimsel anlamda doğruluğun nakdi değeri cash value nedir? Pragmatizm bu soruyu sorduğunda anda cevabını da görür. Doğru düşünceler özümseyebildiklerimiz, geçerli kılabildiklerimiz, kanıtlarla destekleyebildiklerimiz ve doğrularını ortaya koyabildiklerimiz. Yanlış düşüncelerse bunlar yapamadıklarımızdır. Bizi doğru düşüncelere sahip olmanın bize getirdiği pratik fark, dolayısıyla da doğruluğun anlamını teşkil eden husus işte budur. Çünkü doğruluk kendisine ancak bu biçimlerde bize bilinir kılar diyor. Peki işte tam da burası pragmatizmin kaçış noktası olmuyor mu? Düşünceyi nesnelleştirmek için harf edilen bir çaba, cash value yani hep bir maddi değerle ölçülebilir olması gerekiyor. Eh orucu tuttuk da kaç para kazandık arkadaş bunun sonunda demek gibi bir durum bu. Yaşamı seçmek, ardında kalanları deneyimleyerek devam etmek, mümkün olmadığından ötürü her amelin karşısında, bir keş beklentisi doğuruyor. Madem ki ödemeyi yapan bir yaratıcı yok deniyor. O halde olsa ne olur? Olmasa ne olur? Pragmatist sokaklarda gezerken Amerika'nın ne olduğunu, Amerika böyle olunca halkın ne hale geldiğini, onlar böyle olunca dünya nasıl etkilediklerini çok daha net anlamaya başladık. Zira şöyle bir cümleyle devam ediyor yazarımız. Her ne kadar dini konulara girmemeye gayret ediyor olduktan ifade etseler de. Şimdi, Habil'e diyor Kabil veya Kabil'e Hamil dememeliyiz. Doğru düşüncelerimizin ezici çoğunluğu, örneğin Kabil ve Habil hikayesi türünden geçmişe ait hikayelere dair olanlar doğrudan veya bizzat doğrulanmaya müsait değildir. Zamanın akışı yalnızca sözel olarak geriye doğru kat edilebilir. Şimdinin varlığı ne kadar doğruysa, geçmişin de var olmuş olduğu o kadar doğrudur. Böylelikle uyuşma, öncelikle bir yol gösterme meselesine dönüşür. Bu yol gösteriş bizi önem arz eden nesneler barındıran taraflara doğru götürmesi dolayısıyla yararlıdır. Peki, şimdi doğru bir karar verip vermediğini bilmeyerek bu hareketi sürdürüp, Habil ile Kabil'i birbirine kıyas etmeye çalışırken doğurduğunuz şey Septizm Yani sürekli şüphe etmek olmaz mı? Zaten Amerikan halkında en büyük ve en sıklıkla görülen hastalık Kaygılar Bu gerçek mi değil mi? Bu septik düşünce anlıyoruz ki Pragmatizmin Gizli bir çocuğu olarak dünyaya gelmiş oluyor Ya da Septizm denilen o çocuğu sürekli Besliyor Şüphe duyan her kişi o şüphelerini gidereceğini iddia eden her ürün ya da her ne varsa onu satın alabilmek için hayatı pahasına çalışmayı kabul etmekten başka bir çaresi olabilir mi? Kapitalizmin tatlı hikayesinde sona geliyoruz. Bir kapitalist olunca nasıl ve ne hale gelinirmiş yazarımız böylelikle ibadelendirdi bize ve sonda bir ifade bu noktayı biraz daha destekler mahiyette. Rasyonalizme göre, diyor yazarımız, gerçeklik ezelden beri hazır ve tanımlanmış durumdadır. Oysa, pragmatizme göre, gerçeklik hala oluşma sürecinde olup geleceğin kendisini tamamlamasını bekler vaziyettedir. Birine göre evren mutlak olarak güvenli belirken, diğerine göre ise hala maceralara açıktır. Dolayısıyla, her şeye karşı bir şey demek adına, Şeylerin kökeninde en az bir referans yani bir eylem gerekliliğini yok sayarak günü yaşamak ve günün hazzını çıkarmaya imkan doğurmak artık pragmatizmin net olarak ortaya koyabildiği tek hayat biçimi olur. Peki böyle bir hayat biçimini yaşamış olan pragmatistin özellikle Amerikan halkını hep göz önünde bulundurursanız eğer, Nihayetinde hedefi ne olacak bir ona bakalım çünkü şöyle diyorlar sonunda. Pragmatik ilkeler uyarınca yaşama faydalı sonuçlar doğuran hiçbir hipotezi reddedemeyiz. Pragmatizme göre temel kavramlarda tikel duyumlar gibi dikkate alınması gereken şeylerdir. Eğer bunların sağladığı bir fayda yoksa... Anlam ve gerçeklikleri de yoktur fakat eğer herhangi bir faydaları varsa bu fayda ölçeğinde anlamlıdırlar. Eğer bu fayda yaşamdaki faydalara iyi bir şekilde uyum gösteriyorsa söz konusu anlam doğrudur. Eğer bu doğruysa her pragmatistin ilk hedefi öncelikle kendisi olmak zorunda kalacaktır. Aman ne güzel işte, hedef kendim olursa kendimi geliştiririm diyerek yola çıkanlara yazarın son cümleleri şu ibareleri bize söyletmeye mecbur eder. Gördüğünüz gibi diyor yazar, dini çokçu veya yalnızca daha iyicil bir şekilde düşünmek kaydıyla pragmatizmin dindar olduğunu söylemek mümkündür. Ama burada doğurmuş olduğu rekabeti devamında anlatıyor ve bu rekabet artık dinin bir şirketleşme sürecini doğuruyor ve doğal olarak da her ikisinin de artık birer pazarlama aracı, birer rakip ve birbirini yemek zorunda olan iki büyük ve önemli savaşçı olarak ifade ediyor. Ama öyle bir savaşçı ki elinde kullanabileceği veya nereye doğru gidebileceği hiçbir pusulası ve savaş aleti olmadan. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kadın sağlıcakla.